Eşleme için son 5, 4, 3, 2, 1, Ateş! Artık geri sayımlar Türkçe. Cumhurbaşkanı 30 Ağustos'ta sıvı yakıtlı roket motorunun müjdesini vermişti. İlk uzay denemesi 29 Ekim tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleşti. Türkiye ilk kez sıvı yakıtlı bir roketle uzaya erişmiş oldu. Peki buradaki sıvı yakıt niye önemli? Katı yakıtlı roket ile sıvı yakıtlı roketler arasındaki bariz farklılıklar nelerdir? Gelin şimdi bunları irdeleyelim. Katı yakıtlı roketler en başta ucuzluğu ve kolay elde edilmesiyle meşhurdur. Kaldırma kuvvetleri ve hızları çok yüksektir. Taşıdıkları yakıt hedef yükün 20 katına kadar çıkabilir. Basit yapıda olduğu için sıvı yakıtlara göre daha güvenilirdir. Dezavantajları ise yanma hızı kontrol edilemez ve bu sebeple hassas görevlerde yeteri kadar hassasiyeti sağlayamayabilir. Gelelim sıvı yakıtlı roketlere. Bir yanma odasına sahip oldukları için yanma hızı kontrol edilebilir homojen bir şekilde yanma olayı gerçekleşir. Çok kademeli roketlerde gerek uydu gerekse balistik hüzelerde kullanıma uygundur. Yanma süreleri uzundur. Hassas ayarlamalar ve yönlendirmeler yapılmasını müsaade sağlar. Yanma sıcaklıkları katı roketlerin yaklaşık 7 katına yani 22.000 derecelere kadar ulaşabilir. Dezavantajları ise tabii ki vardır. Öncelikle bu tarz karmaşık sistemler yüksek mühendislik ister. Bir soba borusundan modelini yapabilirsiniz ama gerçekte işler tabi ki böyle yürümez. Ağır bir metodoloji ve mühendislik ister. Tabii bir o kadar da maliyet. İtim süresi uzun olsa da gücü katı roketlerden yaklaşık %15 daha azdır. Bunlar gibi daha dezavantajları olsa da en önemlilerinden birkaçı böyledir. Sonda roketlerini açıklamak gerekirse, kapaca alt yörüngesel uçuş sırasında ölçüm yapabilen ve bilimsel deneyleri gerçekleştirmek için gerekli aletleri taşıyan roketlerdir. Gelelim tekrardan bizim sonda roketine. Kimi ülkelerin bir uzay programı olduğu gibi ülkemizde medyatik olmasa da uzay programları vardır. Bunlardan biri m Pek havalı bir kısaltması olmasa da açılımı mikro uydu fırlatma sistemleridir. Aynı geliştirme programı çerçevesinde ilk katı yakıtlı roketimizi de yörüngeye ulaştırmıştık. SR-01 sonda roketi 29 Ekim'de başarılı bir şekilde 136 km irtifaya erişerek bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak olan faydalı yük kapsülünün bırakma denemesini başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu, uzayda bilimsel çalışmaların başlamasında Türkiye'nin ilki oldu. Roketsan'ın uydu fırlatma uzay sistemleri ve ileri Teknoloji araştırma merkezinde yürütülen MUFS projesi bittiğinde, 100 kilogram altındaki mikro uydular asgari 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecek. 2025 yılında fırlatılması hedeflenen mikro uydu ile dünyada sayı ülkelerin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretim altyapısına ve üst kurma yeteneğinin kavuşmuş olacak. Daha yolun başındayız ama artık yoldayız. Daha iyi günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.